gördün mü? Daha görmedim. Nasıl bari? Takdir mi teşekkür mü? İçler acısı içler. Bütün notları ağlıyor. Nasıl ya? Poyraz? Annen ne diyor oğlum? Baba çalışıp düzelteceğim. Oğlum okullar tatil oldu. Ne çalışması? Sen bunu sana ayağı ver de çalışsın. Kolunda altın bilezik olsun bari. Bunun okuyup da adam olacağı yok. Anne. Sus. Ver sen şu bana. Al. Neyine bakacaksan. Ulan bu karnenin elle tutulur bir not yok. Beden dışında. Sen de ne olmayı düşünüyorsun babacığım? Asker olacağım baba. Komando komando. Ne oldu şimdi kaçtı bu? Asla şunu. Karşıki dağlar can derme can derbe. Armut dibine düşermiş. Al birini <gülüyor> buraya çekin.